Çok sevdiğim, saydığım Canlar dostlar. Bencem kervan bu hafta affallayacak adlı bir değiş paylaşmak istiyorum sizinle. Ee, Küdüsün yıkılması ile ilgili, belki biliyorsunuz İsa Ruhu'la Küdüsün yıkılması ile ilgili bir şeyler öğretti şöyle: Küdüs'ün orduları tarafından kuşatıldığını gördüğünüzde bilin ki şehrin yıkım vakti gelmiştir işte. O zaman Yahudiyedekiler dağlara kaçsın. Küdüstekiler de oradan çıksın. Kırsalda olanlar şehre döneyim demesin, kaçsın. O günler Hakk'ın bu halkı cezalandıracağı günlerdir. Peygamberlerin yazdıkları kehanetler gerçekleşecek. O günlerde hamile olan ya da çocuk emziren kadınlar için ne kadar feci olacak. Çünkü memlekette çok büyük felaket yaşanacak. Bu halk Hakk'ın gazabına uğrayacak. Halkın bir kısmı kılıçtan geçirilecek, geri kalanı da esir alınıp dünyanın bütün milletleri arasına sürgün olarak götürülecek. Küdüs gayri Yahudi diğer milletlerin ayakları altında alınıp çiğnenecek. Ta ki onların işgali sona erinceye kadar. Güneşte, ayda ve yıldızlarda garip alametler zuhur edecek. Bu dünyada ise bütün milletler kargaşa ve hengame halinde denizlerin acayip uğultusu ve dalgaların tuhaf davranışlarını deşete izleyecekler. İnsanlar dünyanın başına gelecek bu felaketlerin gerçekleştiğini görünce korkudan bayılacak. Çünkü bütün sevavi kudretler sarsılacak. İşte tam o zaman herkes insan oğlunun bulutlarla büyük kudret ve ihtişamla geldiğini görecek. İnsanoğlu kim? İsa Ruhullah. Dolayısıyla bütün bunlar gerçekleşmeye başladı mı? Dik durun. Başınızı kaldırın. Yılmayın. Çünkü demek oluyor ki, kurtuluşunuzun gelmesine az kaldı. Sonra İsa onlara şu örneği verdi. Mesela bir incir ağacını ya da herhangi bir ağacı düşünün. Ağaçlar yapraklandı mı, yaz mevsiminin yaklaştığını kimse söylemeden anarsınız. Tıpkı bunun gibi, bütün bu dediğim olaylar gerçekleştiğinde, bileceksiniz ki, haktan gelen şahlık, Artık pek yakındır. Emin olun bütün bu şeyler gerçekleşmeden bu nesil tarih sahnesinden silinmeyecek. Yer ve gök bile ortadan silinecek silinmesine fakat benim sözlerim asla ve asla ortadan silinmeyecektir. Ve bu sözlere göre bir değiş yazdım. İnşallah beğenirsiniz. ayda, gökte, yıldızlarda Acayip alametler görülecek Güneşte, ayda, gökte, yıldızlarda Acayip alametler görülecek Dalgalar kükreyecek denizlerde Dünya miktar Halklar yafalayacak Dünya milletleri yafalayacak Halklar felaketleri bekleyecek Beklerken de korkudan bayılacak Halklar felaketleri bekleyecek Beklerken de korkudan bayılacak Semavi kudretler çok sarsılacak Dünya milletleri afalayacak Dünya milletleri affal İnsanoğlu İnsan oldu bulutlarla gelecek Halklar onun geldiğini görecek İnsanoğlu bulutlarla gelecek Halklar onun geldiğini görecek Kurtuluş o an tam gelmiş olacak Dünya milletleri yapalayacak Dünya milletleri afalayacak Ağaçlar yeşillendi mi? Anlarsınız yaklaştı yaz mevsimi Gervanım ağaçlar yeşillendi mi? Anlarsınız yaklaştı yaz mevsimi Aynen bu olaylar gerçekleşti mi? Dünya milletleri afalayacak Dünya milletleri afalayacak ama biz kurtuluşumuz geldi diye sevineceğiz. Evet beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın, başka canlarla da paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.